Bugün size evlilikleri zorlayan mahşerin dört hatlısından bahsedeceğim. Şimdi bu ne mahşerin dört atlısı diyeceksiniz. Önce bu nereden çıkmış ondan bahsedeyim size. Dünyaca ünlü evlilik terapisti John ve Julia Gatman'ın 35 yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bir sonuç bu. Mahşerin dört hatlısı. Ne onlar? Evlilikleri zehirleyen, ilişkileri zorlayan dört davranış tipi. Onlardan ilk eleştiri, en çok yaptığımız ama önünü arkasına düşünmeden bunharca yapılan eleştiriler hatta suçlamalar. Bir tanesi o. İkincisi küçümseme ve aşağılama. Karşımızdakini daha aşağıda görüp onu iğneleyici, canını yakacak şekilde konuşmak ve davranışlar sergilemek. Üçüncüsü savunmaya geçmek. Karşımızdakini daha dinlemeden, anlamaya çalışmadan ama sen de böyle yaptın fakat bu da böyle gibi anlamamızı engelleyecek davranışlara bürünmek. Ve gelelim dördüncüsüne. Dördüncüsü ise duvar örmek. Ne yapıyoruz? Tamamen kendimizi geri çekiyoruz ve küstüm oynamıyoruz deyip bütün bağları koparıyoruz. Ben şimdi hemen size sormak istiyorum. Çünkü bu sadece evliliklerde değil, bütün ilişkilerde önümüze çıkan şeylerden bir tanesi ve tabii ki çatışmalar var ilişkilerde. Siz bu mahşerin dört atlısından en çok hangisini sürüyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Farkında olmak, bir şeyi iyileştirmek için atacağımız en önemli adım. Eğer bu attan iner ve daha az binerseniz hayatınızı peki nasıl etkiler? Hadi düşünelim bakalım.